Bugün 29 Mayıs 2022 Pazar, Güneş günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay Güneş sakin ve kararlı enerjiler veriyor. Öğle saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle uyumlu, kova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. İş, kariyer ve maddi alanlardaki sorumlulukların kısıtlayıcı etkileri ciddi ve karamsar duygularda yaratabilir. Maneviyatın üzerimizdeki etkisi artabilir. Yalnız kalıp iç dünyamıza yönelirsek sezgilerimizi ve sanatsal yaratıcılığımızı daha iyi ortaya çıkarabiliriz. Boğa burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Merkür ile birleşip Oğlak Burcu'ndaki Pürü tonlu üçgen görünüm yapacak ve 17.10'da boşluğa girecek. Öğle saatlerinden itibaren olgun yaştaki kişilerden ve otorite kavramlarından destek alabilir, kendimizi maddi manevi, güçlü ve güvende hissedebiliriz. Geleceğe ait oluşturduğumuz düşünceler, planlar uzun vadeli ve sağlam temelli olabilir. Kişisel konfor alanlarımız ve keyif aldığımız faaliyetleri de yönelebiliriz iştahımız artabilir yeme içme konularını abartabiliriz dengeli ve kontrollü olmakta fayda var yarın doğacak yeni ay öncesinde geçtiğimiz ayın konularını gözden geçirebilir eksikleri tamamlayabiliriz ay akşam 20 22'den itibaren ikizler burcunda ilerleyecek değişen enerjilerle birlikte akşam saatlerinde zihinsel ve fiziksel hareketlerimiz de artabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.